KELP-NSP Önleme ve Koruma KELP, kahverengi alg, tiroid bezinin normal çalışmasını sağlar. Vücuttan radyonüklitlerin ve toksinlerin atılımını hızlandırır. Metabolik süreçleri iyileştirir. Vücudu önemli besinlerle doyurur. Bilim adamları tarafından eko koruyucu bir faktör ve birincil önleyici onkoprotektif ajan olarak kabul edilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Diyet takviyesi kelpin bileşimindeki doğal iot, günlük diyette bu elementin eksikliğini telafi eder. Kelp, 12 doğal vitaminin, A, B1, B2, C, D, E, VB yanı sıra esansiyel amino asitlerin kaynağıdır. Aynı zamanda bir kişi için gerekli olan birkaç düzüne makro ve mikro element içerir, demir, sodyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, bor, brom, iot, selenyum, manganez, potasyum, kükürt, VB. Ve hızlı ve eksiksiz için en erişilebilir biçimde asimilasyon. Kelp'nin bileşiminde değerli olan nedir? Eser elementler, iot, vitaminler ve aljinatlar. Iot'un önemli rolü uzun zamandır kanıtlanmıştır. Iot'un yemekle birlikte yeterli miktarda alınması tiroid bezinin korunmasıdır. Özellikle radyoaktif iot alımı riskinde önemlidir. Radyoaktif iot'tan kaynaklanan hasar, nükleer santrallerdeki kazalardan sonraki ilk gün meydana geldi. Iot eksikliği olmayan kişilerin sağlıklı kalma şansı daha yüksektir. Kalıcı iot profilaksisi, yeterli iot içeren gıdaların alınmasıdır. Kelp'nin bileşiminde değerli olan nedir? Eser elementler iot, vitaminler ve alginatlar. Alginik asit, alglerden ekstrakte edilen viskoz bir madde olan bir polisakkarittir. Aljinik asit tuzları, aljinatlar. Aljinatlar, aşağıdaki biyolojik aktivite türleri ile karakterize edilir. Antimikrobiyal etki, fakültatif floranın aktivitesinin baskılanması, kandida ve stafilokoklar. Doğal bağırsak mikroflorasının bakımı. Hemostatik etki, gastrointestinal sistemdeki eroziv ve ülseratif süreçlerde etkili oldukları için hemostatik. Kabızlığın önlenmesine katkıda bulunan bağırsağın motor fonksiyonunun iyileştirilmesi sarflama eylemi Ağrı dahil patolojik reflekslerin zayıflaması. Cebağırsaktan glikoz emilim hızını yavaşlatmak. İmmünomodülatör eylem. Lipid düşürücü etki, yani aterojenik kan fraksiyonlarının seviyesinde bir azalma, aterosklerozun önlenmesi. antitoksik ve antiradyasyon etkisi, kurşun, cıva gibi ağır metallerin etkili ve güvenli bağlanması. Sezyum, stronsiyum gibi radyoaktif bileşikler ve onları vücuttan uzaklaştırmak. Bazı elementlerin yarı ömrü çok uzundur. Ne yazık ki nükleer santrallerde kazalar oluyor. Silah dereceli plütonyum kullanımı da sır değil. Modern insanın radyonüklidlerle karşılaşma riski vardır. Ve bu çok olası bir toplantı. Radyoaktif bozulma yasası dünya bilimindeki en önemli olaydır. Ki bilim adamı tarafından açıldı. Bu Frederic Sodi ve Ernest Rutherford. Her birine daha sonra Nobel ödülü verildi. Bu yasayı deneysel olarak keşfettiler ve 1903'te yayınladılar. Böylece, 100 yıldan fazla bir süredir insanlık, radyonüklidlerle etkileşimde deneyim biriktiriyor. Bu bilgi her birimize ne veriyor? Basit bir gerçeği anlamak. Hepimizin radyonüklidlerden korunmaya ihtiyacı var. Onlarla bugün tanışsak da karşılaşmasak da önemli değil. Korunmamız önemli. Hem toksinleri hem de radyonüklitleri emebilen ve çıkarabilen kesinlikle doğal koruma. Kelp hem yiyecek hem de korumadır. Yod, insanlar için gerekli bir eser elementtir. Beyin ve sinir sisteminin gelişimini ve işleyişini kontrol eden, metabolik süreçleri düzenleyen ve yeterli ısı üretimini, yani normal vücut ısısını sağlayan tiroid hormonlarının sentezi için gereklidir. Bu hormonların düşük bir seviyesi, bir kişinin hem fiziksel durumu hem de entelektüel yetenekleri üzerinde son derece olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 800 milyondan fazla insan, ikamet ettikleri bölgelerde üretilen gıdalardaki iyot eksikliği nedeniyle sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya. Geniş alanlar iyot eksikliği için endemiktir, doğal iyo eksikliği ile. Genellikle bunlar denizlerden uzak bölgelerdir. Iyot eksikliği, her zaman doğrudan tiroid fonksiyon bozukluğu ile ilişkilendirmediğimiz hastalıkların nedeni olabilir. Örneğin, Kronik yorgunluk, Depresif durum, Sinirlilik, Kilolu seti, Kalpte çarpıntı ve rahatsızlık, Yüksek kolesterol, Kabızlık, Soluk ten, Kırılgan saçlar ve tırnaklar, Nemli soğuk havaya karşı hoşgörüsüzlük, Sürekli soğuk ekstremiteler. Sık soğuk algınlığı. Bütün bunlar diyetteki iot eksikliğinin bir sonucu olabilir. Kelp ve iotlu tuz almanın etkilerini karşılaştırırsak, açıktır, kelp ile en az iki fayda elde edersiniz. Kelp ile vücudunuza aşırı sodyum yükleme konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu sadece yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişiler için önemli değildir. Fazla sodyum kesinlikle tüm modern insanlar için zararlıdır. Kelp ile birlikte sadece iyot değil, aynı zamanda güçlü bir besleyici, radyo koruyucu, detoksifiye edici alcinatlar, mineraller ve vitaminler kompleksi elde edersiniz. Diyetteki düşük iot seviyeleri, bilim adamları tarafından kadın sağlığı için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Yeterli iot içeriği ile beslenme birçok sağlık sorununun önlenmesi, kadın vücudunun desteklenmesi ve korunmasıdır. 2. Yot erkekler ve çocuklar için diyette de faydalıdır ve gereklidir. Kelp antitrombotik aktiviteye sahiptir. Modern bir insanın günlük diyetinde çok eksik olan, en zengin besin yelpazesi sayesinde tüm vücut sistemlerini iyileştirir. Kalp kasının kasılma gücünü etkiler. Atrit, osteoporoz, diş çürükleri, kırılgan tırnaklar, saç gelişimini önler. Genel bir güçlendirici etkiye sahiptir. Kiyo vermek isteyen bayanlar için kelp harika bir yardımcı olabilir. Kelpin rolü kanıtlandı. Beslenmede. Endokrin sistemin desteklenmesi ve düzenlenmesi. Kalori yakma aktivasyonu. Yağ dokusu hacminde azalma. Gezegenimizin giderek radyoaktif atık biriktirdiği bir sır değil. Bu tür çevre kirliliği sağlığımızı giderek daha fazla etkiliyor. Vücutta iyot eksikliği varsa radyoaktif iot tiroid dokusuna dahil olur. İyi beslenme ve iot ile iyi doygunluk ile radyoaktif iotun dahil olma riski önemli ölçüde azalır. Radyoaktif stronsiyum, kemik dokusunda birikebilen uzun ömürlü bir elementtir. Vücudun iç radyasyonuna neden olur. Toprakta, suda, havada, yiyeceklerde stronsiyumun varlığı duyularımızda hissedilmez. Aljinik asitler ve bileşikleri, stronsiyum ve diğer tehlikeli elementleri insan vücudundan bağlamaya ve çıkarmaya gerçekten yardımcı olan kelpin doğal bileşenleridir. Aljinatlar, sindirim sistemindeki stronsiyum ve diğer agresif faktörleri geri dönüşümsüz olarak bağlar ve vücuttan atılımlarını hızlandırır. Böylece kelp, saldırganların vücudumuza yerleşmesini engeller. Alplerin radyo koruyucu ve detoksifiye edici nitelikleri, insanlığın oldukça ciddi kargaşalardan kurtulmasına yardımcı olan bu şekilde tezahür eder. Antik Roma'da, Antik Yunanistan'da, Çin'de, Japonya'da yosunların yiyecek olduğu iyi bilinmektedir. Yosun, Asya'da diyetin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Büyüme Yeni becerilerin kazanılması Eğitim Gelişim Bağışıklık koruması Kan hücrelerinin üretimi. Vücuttaki tüm hücrelerin bölünmesi. Tüm bu süreçler enerji gerektirir. Ve kelpa. Sinapslar, nöronlar arasındaki temas noktalarıdır. Kimyasal ve elektriksel iletişim, insan sinir sistemindeki bilgilerin hızla iletilmesine yardımcı olur. Bunlar enerji gerektiren süreçlerdir. Ve kelpa. Kırmızı kan. Sürekli üretilir. Bu enerji gerektiren bir süreçtir. Tedavisi zor bir anemi varsa tiroid bezini kontrol etmeniz gerekir. Gıdalarda iyo eksikliği varsa her zaman kansızlık riski vardır. Bağışıklık Bağışıklık savunması, sürekli bir enerji harcaması gerektirir. Sık soğuk algınlığı, azalmış bağışıklık, tiroid bezini kontrol etme nedeni. Kanserin yükselişte olduğu bir sır değil. Kelp mükemmel bir bağırsak korumasıdır. Bağırsak kanserinin önlenmesi mümkündür. Agresif maddeleri bağlayan ve uzaklaştıran aljinatların alınması önlemeye yardımcı olur. Bu tür belirtiler varsa, vital tonus azalır. Enerji kaybı. Kuru cilt. Hafıza sorunları. Kaslarda ve eklemlerde ağrı. Hipotiroidizm olabilir. Hipotiroidizm, tiroid fonksiyonunda bir azalmadır. Hipotiroidizm sadece iot eksikliğinden kaynaklanmaz. Başka sebepler de var. Ancak iyot eksikliğinin giderilmesi basit ve etkili bir önlemedir. Vücut besinlerden enerji üretir. Yiyecekleri sindirmek için enerji gereklidir. Hayati maddelerin sentezi için enerji gereklidir. İnsan vücudunda meydana gelen tüm süreçler enerji gerektirir. Enerji üretmek için önemli bir koşul vardır. Aktif metabolizma Aktif metabolizma tiroid hormonları tarafından sağlanır. Tiroid hormonlarının çalışması için iot gereklidir. Iot eksikliği bütün bir problemler zincirini kışkırtır. Hastalık ve iot eksikliği arasındaki bağlantı her zaman açık değildir. Ama yemekte yeterince iot yoksa kesinlikle vardır. Kelp, iot eksikliği, tiroid hastalıkları, ateroskleroz, koroner kalp hastalığının neden olduğu hastalıklar için bir profilaktiktir. Bazı tiroid hastalıklarında iot içeren ürünlerin alımı sınırlı olabilir. Lütfen doktorunuza danışınız. Kelp-NSP neden en iyi seçimdir? Adler en nazik şekilde toplanır. Kelp-NSP çevre dostu bir maddedir. Ekstraksiyon yöntemi çevre dostudur. Şu anda, zamanımızda, aktif önleme çok önemlidir. Sağlıklı olmak. Kelp-NSP, aktif önleme için.